Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bir rus <gülüyor> Alayım <gülüyor> Koçkarla kan çabalı bu Bazarın içine çık tuttu Yakınlık tuttu <gülüyor> Bu kan <Korkan> çabalı bu <gülüyor> <gülüyor> Bazarın içine soradı On dört Diyorum <gülüyor> Diyorum <14? gülüyor> Ayapa mı sorar yapalım. Ayapa <gülüyor> <gülüyor> bu koykanca oldu. <gülüyor> i̇ki yarı, yarı, i̇ki Pazar, soradı. Bana 950 çıktı. 950. 1 milyondan kemine bererim. Ya, bu kaç çıkar ganca boldun? 2.5. 2.5. Bazar soradımın? tuttu, o şata o şaval degen poçor Bu poçor Koç Kalkançak oldu. Koç Kalkançak oldu usta. 16. 16. Bazar Soru Aturkbank. İçeye çıktı. Kozmakanca oldu burada. 18. 18. Pazar soradı mı? Pazar geldi. Mustafa Koçkaranca oldu. Pazar soradı mı? Nitea çıktı bazar. Orayı mı da? Sormanın oldu? Dört <gülüyor> yarım. Bazar soradı mı? çıktı bazar. Şiriyor ölerim var değil mi? Aydın. Aydın. <gülüyor> Aydın. Aydın. Maske oda var. Usta kalkan oldu? 3 ayda 3. Pazar sonra adıman? Ha. çıktı. Aa. Bra, kotskalkanca oldu. O 4.5 4 diyarım ettim pazar an? Pazar oldu burada. Pazar soradı mı an bunu Burak Koçkar kança oldu bu? 5 şey, tamam. Bazar soru adı mı? Evet. Yarım Bu kança hasta. 3 yarım Bazar soru adı Soru var İçer çıktı Üçgen evet. çıktı Usta Koçkar kança oldu? 950. 9'dan. Bu qancha oldu? 2.5. Bazar soradiman. 3 chiqdi. 55-56. Bu 1000 oldu bu? biz biz 3000 bir şəxs 800 manatdır 800 manat bazardan soradımam bazarı sorub atar bazardan bazar 6dir ustovuq qənca oldu salamünaleykum 19 10 bazar, bazar soradımam ee. <gülüyor> buya <gülüyor> üstü, üstü. Ospoğu kaçanca oldu. Pazar sonra adımın bunu ne seye? Ospoğu <gülüyor> <Mustafa> kaçanca <Gizkança> oldu <gülüyor> tamam. <Beter gülüyor> bu kadar sen, bu kadar Pazar sonra adımın Ава 2-10-40 койтым. 2-10-40 койтым. Уставок из-канча болды? 10-10. 10? Базар сорады, ман? Сатылды онгар. Онгар сатылды. Уставок канча болды? Bazar soradı mı? İlçeye çıktı pazar. Ustawa Gıskançav oldu. 15 hafta. Pazar soradı 17 saniye. Bu yüzden Salam. Yaşı üstüleri mi? Sakız yanımasa oldu. Sakız yanımasa olur atladı. Yanımasa vereceğiz. Ne kadar badır Evet ne depoda mı zindana? Bir News. Usta bak ıskanca Bazar soradım ben. 15 On beş. On beş. Usta bak ıskanca oldu. On Bazar soradım ben bunu ne sakaraga? Bu Allah bu. 12'den 1 yukarı kambu 1 yukarı kambu 1 oldu yes ve oldu Ogüs 90 yukarı kambu aa soru bunu Bu ne zaman 15 yukarı kambu 45 yukarı oldu muz bazar soru mı Burak'ı bir giz oldu bu? Çok güzel. Bazar soradı mı bir ne sakın ağa? Soruyuz. Usta'ı oldu bu? Yok, usta. Bazar soradı mı? Azra, bir giz. Gitti bosa bitemen? Evet. oldu bu? Gitti Baza soru attıkma, kançabı oldu, üçe aç, beş yarım. <gülüyor> <gülüyor> Usta <kançabı> oldu bu, hayır <gülüyor> Uyguz ile <'la> kançabı oldu. Atıya, <gülüyor> skin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pazar bazar adı mı? Ağabey çıktı İki yarım İki yarım İki yarım kaç mı? Kısır kısır Kısır bazar soradı mı? İçeride çıktı 72-74 73-74 Buna kaç oğul Bu kadar çok Bu da kısır oğul Kısır 80 bozma sir, sir. Bazar soradı mı? Aa, diyor diyarım, diyor diyarım. Kumçular girdi oldu. Bozma, ince aylık boz. 10 var mı? 10000 var mı? Kanca ettiriyoruz. Sekiz, sekiz. Ince aylık boz içinde? Bazar soradımın. Nçə çıxdı? çıktı. k nç olsa yer oldu. Soratdın mı? Nçəyə soradı? <gülüyor> <gülüyor> ayıttı mı birine sakar da pazar, pazar çıktı mı? 16 deyettik bir ee. aylık bir aylık mı? bir aylık mı? bir aylık mı? mı? sekiz pazar sonra da bir mı? litre var <gülüyor> ee. Ufasıya kaç avoldu? 6000 9 6000. Bucaya kaç litre 5 çaylık. Kaç litre su tabar? 1 kilo yapmayan mı birer? Tamam. Ufasıya kaç 5 milyon. 5 milyon. Bucaya kaç çaylık kumun? Çaylık. Çaylık. Bazar soradı mı? Kançaya çıktı bazar? 5G 5G sütü var bunun? 3L 3, 4 litre, 4 litre. 3 litre. bu karazer kança 10L 10L 5L 5L 5L 5L Bazar soradı mı? 4L kaçarları 4 milyondan, mi? 4 milyondan, 4 milyondan arttırma. 4 milyondan, pazar sonradı mı? 6'a sonra aldı İçine çıktı 2'sini 6'a sonra aldı heee 1'i kara yekoonu koyun oğlum yekoonu 6'a sonra aldı usta kaçar mı? pazar sonradı mı? 35 Kança mı oldu bu, 35 35 <gülüyor> Kança mı oldu bu? 3 <gülüyor> <Kaçar> mı? <gülüyor> Bazar soralım <adı> <gülüyor> Kança soralım Ustak'a bu kaçar kança oldu? Yük Pazar sonra adıman Bunu iyi. bırak Pazar sonra tutma Kançaya çıktı Ustak'a olacak kança oldu Yük Pazar sonra adıma. Çıkırtı. 16 usta böcek kança oldu mu? şuradan böcekçe mi? böcekçe mi? pazar sonra, 33 usta böcekçe kaza kança oldu mu? ayakta iyi Çayıştı. Soradı mı? Bu ne karaka Pazar çıktı? Yapabiliyor musun? Üç.